Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünün dersi başlıktan da anlamış olduğunuz üzere sadece isimlerden ibaret olmayan Türk isimlerden olacak. Türkçede bazı isimler var. O isimler sadece kişilere isim vermek için kullanılmıyor. Oysa günlük hayatta kullanılan kelimelerden ibaret. Bu derste size o isimleri ve o isimlerin anlamlarına tanıştıracağım. Bugün dersimizde bazı Türk isimlerin anlamlarından bahsedeceğiz ve tabii ki her ders gibi size dersin sonunda birkaç örnek vermem gerekir ki o isimleri günlük hayatta nasıl kullandığımızı anlayın diye. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce bilmeniz gereken bir şey var. O da siz kolaylıkla ayırabileceksiniz eğer bu isim bir kişiye çağırmak için kullanılmış ya da bir şeye anlatmak için. O da cümlenin anlamından olacak. O da size dersin sonunda örnekler kısmında gösterdiğim şey olacak. Dersimiz nasıl olacak? Dersin anlatma şekli şöyle. Ben size ismi ve nasıl söylendiğini göstereceğim. Eğer gösterdiğim ismi erkek için kullanılıyorsa ismin yanında erkek resmi olacak ve eğer kızlar için kullanılıyorsa ismin yanında kız resmi olacak ama bazı isimler hem erkekler için hem de kızlar için kullanılıyor ve o isimlerin yanında hem erkek hem de kız resmi olacak siz anlayın diye ve şimdi hiç uzatmadan dersimize başlayalım. Ateş Ateş Aydın Aydın Barış Barış Berrak Berrak Beyaz Beyaz Bulut Bulut Can Can Ceylan Ceylan Damla Damla Defne Defne Demir Demir Deniz Deniz Doğan Doğan Duru Duru Ela, ela, eylül, eylül, ferman, ferman, gündüz, gündüz, güneş, güneş, güney, güney, hayal, hayal, hayat, Hayat Haziran Haziran Hediye Hediye İpek İpek Kader Kader Kahraman Kahraman Kaya Kaya Kiraz Kiraz Kıvılcım, Kıvılcım, Kuzey, Kuzey, Kumru, Kumru, Mavi, Mavi, Meltem, Meltem, Nazlı, Nazlı, Nefes, Nefes. Özgür, özgür, özlem, özlem, rüya, rüya, rüzgar, rüzgar, savaş, savaş, sevda, sevda, sevinç, sevinç, toprak toprak ufuk ufuk or or yadigar yadigar yağmur yağmur yit yit yıldırım yıldırım yıldız yıldız. Evet arkadaşlar, şimdi dersin son kısmındayız, örnekler kısmında. Hadi başlayalım. Isınmak için ateşe ihtiyacımız var. Bu odayı aydınlatmamız gerekiyor. Bu arkadaşların barışması lazım. Berrak bir su içmek istiyorum, yeni beyaz tişört aldım, gökyüzünde bulutlar var, sen benim canım kadar sevdiğim arkadaşımsın, ceylan gibi gözlerin var. Yere bir damla su tanesi düştü. Defne yaprakları güzel bir kokuya sahiptir. Deniz havasını özledim. Yeni doğan bebeğe isim koydunuz mu? Su çok duru olduğu için herkes denize girmeye başladı. O kız ela gözlere sahip. Okullar Eylül ayında başlıyor. Bu olayla ilgili özel bir ferman yayınlanmış. Bugün gündüz saatlerinde eve Hırsız girmiş. Güneş çok güzel bir şekilde doğuyor. Güney bölgesi çok kuraktır. Hayat sürprizlerle dolu. Hayallerinden asla vazgeçme. Haziran ayında yurt dışına çıkacağım. Anneme bir hediye aldım. İpek kumaşlı bir elbiseye bakıyorum. Bu senin kaderin. Bu hikayede kahraman yok. Kafasına kaya düşen bir çocuk hayatını kaybetti. Kiraz mevsimi çok kısa bir mevsim. Küçük bir kıvılcım yüzünden yangın çıktı. Karadeniz bölgesi kuzeydedir. Yeni bir kumru aldık. Gökyüzünün mavi rengine bayılıyorum. Meltemli havaları severim. Onun kadar nazlı bir insan daha görmedim. Boşuna nefesini tüketme. Özgür olmak herkesin hakkıdır. Yurt dışındaki arkadaşımı görmek için özlemde bekliyorum. Rüya gibi bir gün yaşadım. Rüzgarlı havaları çok severim. Savaşlarda en çok çocuklar zarar görür. Sevda dünyanın en kıymetli şeyidir. İnsan sevdiklerini görünce sevinç dolu oluyor. Toprak çok güzel kokuyor. Gemi ufuklara doğru Yol almaya başladı İnşallah bu iş sana uğur getirir Bu saat dedemden kalan bir yadigar Yağmurun altında yürümeyi severim Sen yiğit bir adamsın Az önce yıldırım çarptı Gökyüzündeki yıldızlar çok güzel. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz ve faydalanmışsınız. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve benden gelecek bir sonraki derslerden haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hesabımın linki aşağıda bilgi kutusunda bulabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.